Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan öğrenci takip otomasyonuna devam ediyoruz. En son kullanıcı girişini yapma, yapmadık. Konu yapacağız. Şimdi kullanıcı girişinde bazı eklemeler olacak girişi yapıldığında. Onun için de Grid Proç SP Alt'tan Tire K alt'tan Giriz. Giriz. Okey. Parametreye gideceğiz. Et, K alttan 3D. Enver charge. 100. Add. Gels alttan tere trh giriş tarihi envar çarş maksimum envar maksimum sonra giriş saati evet giriş saati değil saat bu da envar çarş maksimum Sonra, as, yes, begin, end, okey, insert, insert into, ne yap, key giriş. tırı, kullanıcı girişte, şöyle yapalım, Şu ilk başını bir S yapalım. Ctrl S. Şuradan bir bir daha açalım. Gelelim şuraya. Şimdi yazalım. Insert into şimdi yazdık mı gelecek. Çünkü kapatıp açtık. Kaldan giriş. Sonra close. formatte yazalım. K alttan diye et K adı sonra geresi tarih sonra geresi saat Bitti bu kadar. Kullanıcı girişi de yaptık. Pro SP kullanıcı alttan tire sev bu da bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Yani kullanıcı girdiğinde Şöyle bir sistem yaptım genel olarak. Kullanıcı misal veriyorum. Bilgisayar başka birisi oturdu. Şifre öğrendi vesaire. Şu şu saatte girdi. Hemen Allah Allah bir bakıyorsun. Notlar değişmiş. Bir şey olmuş vesaire. Hemen bakıyorsun şifre şeyine. Şifre notlar bölü, not loka hangi saatte şu saatte. Hangi hangi saatte giriş yapılmış? Şu saatte. Vesaire vesaire işte. Al yani genel olarak algoritma. Güvenlik algoritması ve benzeri oluyor bu da. Bu da tamamdır. Şimdi yapmadığımız bir şey var mı ona bakalım. Yedek doku yaptık. Öğretmen, öğrenci, notlog, notlar, kullanıcı. Tamamdır. Eski elimizin hepsini bütün prostrülü oluşturduk arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şimdi form bölümüne geçeceğiz. Formda ise ilk başta şu isimlerle isimlerle isimler ve kullanıcı girişi. Pardon, kullanıcı girişi yaptık. Yönetim paneli yapacağız. Yönetim paneli tabii ki DLL tarafında yapacağız yine. Bu dersimiz burada bitsin. Form bölümünü orada bir sonraki derste gösterelim. Bu dersi burada bitiriyoruz arkadaşlar. SQL bölümü herhangi bir aksaklık olmazsa bitti diyebiliriz. Şimdi forma geçeceğiz. Form, Class'lar ve benzeri vesaire vesaire. İlk başta bir dizaynda oluşacağım Fakat ee, şöyle söyleyeyim, o dizaynlar ilk başta gözükecek. Yani ya bu videoları yüklediğimde ilk başta dizayn olarak form dizayn olarak sıraladım. Sıralayacağım daha doğrusu. Herkese ilginler diliyorum.